Selam Allah, Bursa'mızda Osman Gazi ilçemizde gerçekleştirdiğimiz bu muazzam, bu coşkulu, bu aşk dolu atmosfer içerisinde gerçekleştirdiğimiz Osman Gazi ikinci olağan ilçe kongremizi en büyük hayırlara vesile kılsın, milletimizin, İslam aleminin yedi milyar insanın kurtuluşuna vesile olacak çalışmalardan eylesin, gecemiz hayırlı olsun, toplantımız hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun inşallah. Elbette ki salonun çok önemli bir kısmını dolduran hareketimizin Kardelenleri çok kıymetli milli görüşçü hanım kardeşlerimizi Öncelikle selamlayarak başlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hanım kardeşlerimizle birlikte partimizin, hareketimizin Hareketimizin, partimizin dinamizm kaynağı, enerji kaynağı, çok kıymetli milli görüşçü genç kardeşlerimizi en içten duygularla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. tabii ki her zaman ifade ettiğimiz gibi bugün de salonumuzda bizleri yalnız bırakmayan aksaçlı, aksakallı 40 senelik, 50 senelik çok değerli milli görüş çınarları çok kıymetli milli görüşü büyüklerimiz kendilerini de en içten duygularla selamlıyorum ve uzun lafın kısası hanımıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tüm Bursalı milli görüşçülere, Osman Gazi'nin milli görüşçülerine hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun inşallah. Salonun dışından itibaren oluşan bu muhteşem manzara, salonun içerisindeki bu muazzam coşku ve heyecan, il başkanımızın ifade ettiği gibi gözlerdeki o parıltı, bu muazzam insan seli gerçekten de bizlere şu sözleri, şu cümle cümleleri söyletiyor. Işte milli görüş, işte yeniden refah, işte Bursa, işte Osman Gazi. Elhamdülillah. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bütün zorluklara rağmen havası ve parası çok olan partilerin bütün imkanlarına rağmen bütün engellemelere, perdelemelere rağmen medya desteği olmadan, holding patronlarının desteği olmadan, dış güçlerin desteği olmadan, hazine yardımı olmadan, iktidar gücü olmadan, bütün bu yokluklara rağmen sizler dört seneden beri yeniden Refah Partimiz kurulduğu günden beri canınızı dişinize takıp bu mücadeleyi gerçekleştirdiniz ve bugün Osman Gazi'de de Bursa'da da gelmiş olduğumuz İstanbul'da da Türkiye'nin dört bir yanında da o havası ve parası çok olan partilerin hepsini geride bıraktınız. Milli görüş sancağını en yüksek burçlara dikiyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Gayretinizle, çalışmalarınızla, aşkınızla, heyecanınızla, fedakarlığınızla, ikinci kırk yılın kahramanları, 21. asrın Erbakanları olduğunuzu bütün dünyaya gösteriyorsunuz elhamdülillah. Allah sizlerden razı olsun. Eğer Erbakan, dizi, Erbakan Eğer Erbakan hocamız bugün burada olsaydı eminim ki bu manzara karşısında gerçekten de hepinizi alınlarınızdan öperdi. Hepinizden Allah razı olsun derdi. Biz de aynısını yapıyoruz. Hepinizi bağrımıza basıyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Cenab-ı Allah bu hak dava uğrunda birlikteliğimizi daim eylesin, heyecanımızı, aşkımızı daim eylesin, en büyük zaferlere, en büyük muvaffakiyetlere hep birlikte ulaşmayı bizlere nasip ve müesser eylesin inşallah. Tabii ki sözlerimizin başında değerli ilçe başkanımıza, kıymetli il başkanımıza, kendileriyle birlikte bu muazzam kongrenin, bu buluşmanın organizasyonunda emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun ve tabii ki Bursa'mızın bütün teşkilat mensuplarına, ilçe başkanlarımıza, hanım ve gençlik teşkilatlarımıza, ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Misafir il başkanlarımız, çevre illerden koşup gelen teşkilatlarımız, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, bizleri burada yalnız bırakmayan, değerli genel başkan yardımcılarımız ve MKYK üyelerimiz, kıymetli divan başkanımız ve divan üyelerimiz, değerli basın mensupları, güvenliğimizi sağlayan emniyet güçleri, hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. <gülüyor> Ve tabii ki yine en başında mübarek regaip kandilinizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin, mübarek üç ayların İslam alemine milletimize hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını, Kurtuluşa vesile olmasını, selamete vesile olmasını <coughs> Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve bu mübarek aylarda, mübarek günlerde Yapacağımız ibadetlerin, duaların Kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve Hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hep birlikte Sağlık, huzur, afiyet içerisinde Ramazan ayına ve Ramazan bayramına ulaşmayı da İnşallah cümlemize nasip eylesin diyor. Bütün İslam alemi olarak bu mübarek günleri idrak ettiğimiz sırada hepinizin bildiği gibi İsveç'te kendini bilmez bir mezbub Kur'an-ı Kerim'e karşı bir saldırı yapma cüretinde bulundu. Burada asıl vahim olan tablo ise İsveç hükümetinin bu gösteriye izin verip bu göstericiyi polis kordonuyla koruma altına alması ve açıkça bu nefret suçunun işlenmesine göz yumması, zemin hazırlaması oldu. Daha bu acı yeni yaşanmışken hemen arkasından Hollanda'da bir başka kendini bilmez, yine Kur'an-ı Kerim'e saldırma girişiminde bulunmaya kalktı. Bütün bu olaylar özellikle de oradaki resmi kurumların, devletin bunlara göz yumması, bunlara izin vermesi, hatta bu çirkin nefret suçları işlenirken, Polis korumasıyla bu suçu işleyenleri koruma altına alması bütün bu olaylar bizlere milli görüşün 50 seneden beri savunduğu gerçeklerde ne kadar haklı olduğunu açık bir şekilde gösterdi. Allah gani gani rahmet etsin. Cenab-ı Allah bizleri ona layık eylesin. Merhum liderimiz Erbakan hocamızın 42 senelik mücadelesi boyunca savunduğu prensiplerin ne kadar doğru olduğunu bu yaşadığımız olaylar bir kez daha gösterdi. Erbakan hocamız 40 sene ne dedi? Bu Avrupa'dan bize bir hayır gelmez. Bunlar Hristiyan kulübü olarak kurulmuştur. Bunların zihninin içerisinde İslam düşmanlığı vardır. Irkçılık vardır. Kuvveti hak sebebi sayma sapkınlığı vardır. Bizi bunlar işlerine almazlar. Ancak kapıya bağlarlar, oyalarlar ve istediklerini bize yaptırırlar. Allah gani gani rahmet etsin. Erbakan hocamızın 40 sene, 50 sene boyunca dile getirdiği, savunduğu bu hususların ne kadar önemli ve ne kadar gerçek olduğunu şu İsveç'te ve Hollanda'da arka arkaya yaşadığımız olaylarla bir kez daha açık bir şekilde gördük. O zamanlar Erbakan hocamızı yadırgıyorlar. Bizim Avrupa'dan başka ne hayalimiz olabilir? Avrupa Birliği'nden başka nasıl bir geleceğimiz olabilir? Biz Avrupasız nasıl yaparız? Bu Avrupa'yı bırakıp da biz gidip geri kalmış fakir Müslüman ülkelerle birlikte olacağız. Bunlar ne istiyorsa yapalım. Ne istiyorlarsa taahhüt edelim, yerine getirelim diyenler aradan geçen 40 senenin 50 senenin Avrupa Birliği'nin kapılarında sonuçsuz bir şekilde beklemenin sonunda bu yaşanan olaylarla Erbakan hocamızın ne kadar ferasetli, ne kadar öngörülü bir siyasetçi bir devlet adamı olduğunu, davasında ne kadar haklı olduğunu bir kez daha açık bir şekilde görmüş oldular. Yıllarca Avrupa Birliği kapısında bizi de alsınlar diye kapıyı aşındıran Türkiye'deki mevcut iktidar da kendince sert bir tepki gösterdi. Ancak bu tepkilerin, bu sözlü kınamaların yeterli olmadığını bizler milli görüşçüler olarak her zaman ifade ediyoruz. Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü dış güçler, Batılılar, kuvveti üstün tutan zihniyete sahip bu insanlar, bu zihniyetler ancak ve ancak güçten anlarlar da onun için. Yaptırımdan anlarlar da onun için. Laftan, sözden anlamazlar da onun için. İşte bu sebeple onlara bir güç olarak ortaya çıkmamız, onlara karşı bir yaptırım gücümüzün olabilmesi için yine Erbakan hocamızın altına imzasını attığı D8'in kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde çalıştırılması. Ardından Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkenin bir araya toplanması, D60'ın hayata geçirilmesi çok büyük öneme sahip, hayati öneme sahip olaylardır. Eğer Türkiye'nin yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülke bir araya toplanıp D-60'ı hayata geçirip ortak hareket etmezse sahip oldukları gücü, imkanları, zenginlikleri zulme karşı bir yaptırım gücü olarak kullanmazlarsa biz bu olayları daha çok görürüz, daha çok seyrederiz ve daha çok kınama mesajları yayınlarız. Halbuki yapılması gereken Cenab-ı Allah'ın 57 Müslüman ülkeye bahşetmiş olduğu nimetleri göz önünde bulundurmak ve Türkiye'nin öncülüğünde bu 57 Müslüman ülkeyi bir araya toplamaktı. Cenab-ı Allah dünyadaki tespit edilmiş petrol rezervinin üçte ikisini bu Müslüman ülkelere vermiş. Dünyada tespit edilmiş doğal gazın yüzde ini bu Müslüman ülkelere vermiş. Dünyadaki bütün uranyumun yüzde kırkını vermiş. Dünyadaki bütün toryumun yüzde altmışını vermiş. Lityum kaynakları, su kaynakları, dünya su kaynaklarının yarıdan fazlası bu Müslüman ülkelerin elin. Su önümüzdeki yıllarda petrolden de doğal gazdan da daha önemli hale gelecek. Fas'tan Endonezya'ya kadar dünya deniz ticaretinin gerçekleştiği deniz yollarının boğazların 3'te 2'si bu 57 Müslüman ülkenin kontrolü altında. 2 milyarlık, çok önemli bir kısmı gençlerden oluşan nüfus, muazzam bir iş gücü potansiyeli, muazzam bir pazar potansiyeli, bütün bu imkanlar, bütün bu nimetler D60 çatısı altında, D60 organizasyonu altında birleştirilmesi ve zalimlere karşı, dış güçlere karşı, İslam düşmanlarına karşı, sömürgecilere karşı, bu gücün bir yaptırım gücü olarak kullanılmasının sağlanması lazım. Ancak üzülerek ifade ediyoruz ki görünen kadarıyla 20 seneden beri iş başında bulunan iktidar çareyi Batı'da aramaktadır. Ve bu söylediğimiz alanlarda herhangi bir somut adım atmayacaktır. 20 seneden beri Avrupa Birliği'nin G20'nin Amerika'nın peşinde dolaşmışlardır. Çareyi batıda aramışlardır ve bu saatten sonra da D8'in canlandırılması, D60'ın kurulması, yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'nin kurulması noktasında herhangi bir adım atmayacaklardır. Diğer taraftan masa etrafında toplanan muhalefet partilerinin de bu noktada mevcut iktidardan bir farkı olmadığını görüyoruz. Onlar da yayınladıkları deklarasyonda Avrupa Birliği'ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına tam manasıyla teslim olacaklarını ifade ediyorlar. Amerika'da yaptıkları hamburger yeme seferleri, İngiltere'ye yaptıkları para arama seferleri, IMF yetkilileriyle otel odalarında yaptıkları gizli görüşmeler, küresel sömürü çarkının dış güçlerin merkezi olan Davos toplantılarına katılıp oralardan yaptıkları açıklamalar, küreselcilerin adamı olan Ceremi Rifkin denilen şahıstan akıl danışmaları ve tavsiye almaları masa ittifakından da bu noktada derde derman bir adım atılmasının mümkün olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu noktada diyoruz ki bu adımların atılabilmesi yeniden büyük Türkiye, yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde D60 ve İslam Birliği'nin kurulması ve İslam Birliği'nin öncülüğünde adil bir dünyanın kurulması adımını ancak ve ancak Milli görüşçüler atabilir. Yeniden Refah Partisi atabilir. Mücahit Ne masa başındakilerin, ne de kasa başındakilerin, ne mevcut muhalefetin, ne de mevcut iktidarın bu yönde bir adım atması mümkün gözükmemektedir. Bu adımı inşallah en kısa zamanda birinci kırk yılda D 8 adımını atan milli görüşlü kadrolar. Bugün yeniden refah çatısı altında bulunan milli görüşçüler inşallah bütün bu adımları atacaklar. Yeniden Büyük Türkiye D 60 ve İslam birliğinin D 60'ın öncülüğünde kuvvetin değil hakkın üstün tutulduğu adil bir dünyanın hayata geçirilmesi. Bu adımları biraz evvel konuşmamın başında ifade ettiğim ikinci kırk yılın kahramanları, yirmi birinci asrın Erbakanları, milli görüşçüler, yeniden refah partililer azacaklar Allah'ın izniyle. Çok kıymetli bursallar, çok kıymetli milli görüşçüler. Hepinizin bildiği gibi 14 Mayıs tarihinde yapılacağı ifade edilen genel seçimler, milletvekilleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde iktidar seçim yatırımlarına hız verdi. Daha önce 2000 lira ve altındaki borçlarını ödeyemeyip icraya muhatap olanların bu borçlarını sileceğini vaat eden silen iktidar Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından iki bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak düzenleme yapıldı. Şimdi de aynı uygulamayı vergi dairelerimize vergi ceza faiz gibi tüm başlıklarda iki bin liraya aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan iki bin liraya aşmayan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz diyerek Sayın Cumhurbaşkanı seçimlere yönelik bir müjde daha açıkladı. Biz ilk açıklamış oldukları birkaç ay evvel açıkladıkları müjde olarak açıkladıkları olayla ilgili şu tespiti yapmıştık. 5.5 buçuk milyon insan 20 senelik AK Parti iktidarının sonunda bin liranın daha altındaki borcunu ödeyemeyecek noktaya gelmiş 2000 liradan daha az olan bir borcu ödeyemediği için icraya muhatap olmak durumuna gelmiş 5.5 buçuk milyon insan bu kapsamda 2000 liranın altındaki borcu silindi bu insanları aileleriyle birlikte hesapladığınızda neredeyse 20 milyon insan yapıyor. 20 milyon insan 2000 bin liradan daha az bir borcu ödemekten aciz hale gelmiş ve bundan doğru dolayı icraya ve hacizlere muhatap oluyor. Şimdi açıklanan bu ikinci müjde iki bin liranın altındaki vergi, harç ve prim borçlarını ödemekten aciz milyonlarca insanın milyonlarca vatandaşın olduğunu ortaya koyan bir gerçektir. 20 sene Cumhuriyet tarihinde kimseye nasip olmamış yetkiyle tek başına iktidarda kalacaksınız ve getirdiğiniz noktada beş buçuk milyon insan aileleriyle birlikte yirmi milyon insan iki bin liradan düşük bir borcu ödeyemeyecek noktaya gelecek ve yine getirdiğiniz noktada milyonlarca insan iki bin liradan daha az tutardaki vergi harç ve prim borçlarını ödeyemeyecek bir noktaya gelecek. Bizler borçlarını ödeyemeyecek durumda olanlara yardım edilmesini elbette ki destekleriz. Niye yardım ediyorsunuz, niye bunu yapıyorsunuz demiyoruz. Ancak bununla birlikte asıl çözümün bu olmadığının da altını çiziyoruz. Neden? Çünkü siz vatandaşınızı dar gelirli milyonları insanca yaşayacağı bir gelir seviyesine ulaştırmazsanız. Siz emekli memur işçi maaşlarını açlık sınırının altından, yoksulluk sınırının altından kurtarmazsanız, ülkenizde kişi başına düşen geliri arttıracak adımları atmazsanız, paylaşımda adaleti tesis etmezseniz, ne kadar palyatif tedbir alırsanız alın, bu sorunları çözüme ulaştırabilmeniz mümkün olmaz. Önce fakirleştirip, önce borca esir edip, icraya hacze esir edip, arkasından da ben bu hacizleri kaldıracağım, ben bu borçları sileceğim demek bir marifet değildir. Asıl marifet, 10 milyonlarca insanın alım gücünü, refah seviyesini arttırmak ve onları bu duruma düşmelerini önlemek, engellemektir. İşte bizler bunun için yeniden Refah Partisi olarak bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek, sadaka dağıtmak için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz diye hep söylüyoruz. Bakınız Ocak ayında yapılan hesaplamalara göre Türkiye'de açlık sınırı 9800 liraya çıktı. Neredeyse 10.000 lira. Siz 8 milyon asgari ücretliye açlık sınırının 1500 lira altında maaş verirseniz 10.000 lira açlık sınırının olduğu bir ülkede SSK ve Bağkur emeklisine 5500 lira maaşı reva görürseniz daha çok borç yapılandırması yapmak zorunda kalırsınız. Daha çok borç affetmek zorunda kalırsınız daha çok vergi borcunu affetmek mecburiyetinde kalırsın 8 milyon asgari ücretli aileleriyle birlikte açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş maaşları ellerine geçti Ocak 2023 ayında bu Ocak 2023'te yapılan hesaplamalar 4 kişilik ailenin açlık sınırının 9800 liraya dayandığını ortaya koyun 8500 lira asgari ücret 9800 lira açlık sınırı Dolayısıyla emekliler ve asgari ücretlileri hesaba kattığınızda 20 senelik AK Parti iktidarının sonunda bu ülkede halkın%de 45'i açlık sınırının altında yaşıyor demektir%de 45'i Peki Ocak ayında yoksulluk sınırı ne kadar oldu yoksulluk sınırı dört kişilik aile için 26.994 lira ya fırla. Ne demek bu? Dört kişilik bir ailenin kimseye muhtaç olmadan temel ihtiyacını karşılaması için gereken para 27 bin lira. Bugün Türkiye'de kaç tane hanenin eline, kaç tane ailenin eline bir ayda 27 bin lira gelir geçiyor Allah aşkına. Ondan sonra evlenin en azından üç tane de çocuk sahibi olun diyor. Ya iki çocuk sahibi olanın yoksulluk sınırı 27 bin lira. Üç çocuk sahibi olanın yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayanmış. Türkiye'de kaç tane ailenin, kaç tane insanın aylık 40 bin lira geliri var da evlenecek bir de üç tane çocuk sahibi olacak. Bunları tavsiye etmek kolay ama Türkiye'nin gerçekleri ortada. 27 bin lira iki çocuklu ailenin yoksulluk sınırı. Neredeyse 40 bin liraya dayanmış üç çocuklu ailenin yoksulluk sınırı. Bu hesaba göre baktığınızda Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksulluk sınırının altın. Yüzde 45'i açlık sınırının altında, yüzde 85'i de yoksulluk sınırının altında. Çünkü dediğim gibi açlık sınırı 10 bin lira olmuş, yoksulluk sınırı da 27 bin lira noktasına gelmiş. Şimdi daha bu hafta. Basında da sizin de gördüğünüz gibi simidin bir tanesi Ankara'da 7 liraya yükseldi. 7 lira. Fakirin yemeği simit tanesi 7 lira olmuş. Şimdi bu verilen 8500 liralık asgari ücretle bir asgari ücretlinin gıda için ayırabileceği miktarı hesap ediyorlar. Bir günde bir öğünde bir aile ferdi başına gıda için ayırabileceği para altı lira seksen kuruş. Daha geçen haftalardaki konuşmalarımızda bunu ortaya koyduk. Sekiz bin beş yüz liralık asgari ücretten giyim kuşam masrafı var. Yakacak ısınma masrafı var. Ulaşım masrafı var. Ev kirası var. Okul masrafı var. Çoluğun çocuğun ihtiyacı var. En sonunda bir öğünde bir fert başına asgari ücretlinin beslenme için ayırabileceği para 6 lira 80 kuruş. Biz geçen haftalarda hesaplama yaptığımızda simit 5 liraydı. Diyorduk ki 8 milyon asgari ücretli ailesiyle birlikte bir öyünde fert başına bir simit, bir çaya mahkum ettiniz diyorduk. Şimdi simidin 5 liradan 7 liraya çıkmasıyla artık o bir bardak çayı da ellerinden aldılar. Bir simidi bile bir öyünde yemekten aciz hale getirdiler. 20 sene evvel 20 sene evvel iktidara gelirken asgari ücretle ilgili simit ve çay hesabı yaparak oy alan, milletin desteğini alan ve iktidara gelen iktidar 20 senelik tek başına iktidar döneminin sonunda simit ve çaya milyonlarca vatandaşı mahkum ediyor. Hatta elindeki bir bardak çayı dağılıyor. Bir öyünde bir ferde sadece bir tane simit diyebilecek noktaya getiriyor. İşte gerçekler bunlar. Peki halkın durumu böyleyken imtiyazlıların ve iktidara yakın olanların durumu nasıl? Onların tabii ki durumu güzel. Onların dünyası bambaşka. Onlara hayat çok güzel. Neden? Bakınız görevdeyken 200 kişinin ölümünde ihmali olduğu raporlarla ortaya konulan Devlet Demiryolları Genel Müdürü'ne 2019'dan bu yana kurmuş olduğu şirkete 1.6 milyar lira tutarında ihaleler devlet tarafından verilmiş. Genel müdürlükten alındıktan sonra şirket kuruyor, ticarete atılıyor ve üç senenin içerisinde bu genel müdürün şirketine devletten 1.6 milyar lira tutarında ihaleler veriliyor. Söz konusu eski genel müdür. 8 Temmuz 2018'de Çorluda yaşanan tren kazası 25 kişinin hayatını kaybettiği kaza 13 Aralık 2018'de Ankara'da 9 kişinin öldüğü yüksek hızlı tren kazası kazalarla ilgili hazırlanan bir kişi raporlarında kusurlu gözüküyor kabaatli gözüküyor bunun üzerine görevden alınıyor ama görevden alındıktan sonra kurduğu şirket ihaleye boğuluyor ihalelerin önemli bir kısmında da adrese teslim ihale yöntemi olan 21 e B maddesi yani pazarlık usulü ihale verme uygulaması yapılıyor. Daha önce de bu ülkede biz maden kazalarında sorumlu müdürlerin müessese müdürlerinin cezalandırılmak yerine ödüllendirildiğini, terfi ettirildiğini, genel müdür yapıldığını gördük ve biliyoruz. Şimdi de yüksek hızlı tren kazalarında kusurlu olan Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü şirketine 1.6 milyar liralık ballı ihaleler veriliyor. Bir tarafta bir öyünde bir simidi alamayacak, kişi başına, fert başına bir simidi alamayacak hale gelmiş asgari ücretliler, diğer tarafta ballı kaymaklı ihaleleri pazarlık usulüyle 21/B e maddesiyle alan ve üstüne bir de getirilen vergi muafiyetleri dolayısıyla devlete bir kuruş vergi dahi ödemeyen imtiyazlılar, iktidara yakınlar, imtiyazlı olduklar. Işte Türkiye'nin geldiği nokta bu. Tabii bu noktada özellikle Bursa'da değinmek istediğim önemli bir konu. Daha bugün sabah itibariyle Bendeniz'in de haberi oldu. Bursa'da Uludağ'daki Milli Park'ın yağmalanmasına yönelik Milli Park'ın rant uğruna imara ve betonlaşmaya açılmasına yönelik bir yasa teklifi. AK Parti Bursa milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 49 milletvekilinin imzası bulunan Uludağ Alan Başkanlığı Kanun Tasarısı ilgili komisyondan geçti. AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla bundan sonra da genel kurula gelip yasalaşması için gereken adımları atacaklar. Milli Park sınırları içinde Tek yetkili olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün tüm yetkileri Uludağ alan başkanlığına devrediliyor. Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün buradaki yetkisi ortadan kaldırılıyor. Uludağ'daki on bin hektarlık Milli Park'ın doğal alanın sit alanının üzerinde tasarruf yetkisi Uludağ alan başkanlığı diye kurulan bir başkanlığa veriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının bünyesinde kuruluyor. Alan başkanlığı sınırları şu anda 2000 hektar olarak belirlenmiş. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu sınırlar istenildiği kadar arttırılabiliyor. İstediği an 5000 hektara çıkartabilir. istediği an milli parkın tamamına kadar bu sınırları çıkartabilir. Bu alan başkanlarının kontrolü altındaki bölgeler maalesef Uludağ'ın Bursa'nın akciğeri ve su havzası olan bölgele, Çok sayıda endemik bitki türünün, nadir bitki türünün yaşadığı, bulunduğu bir bölge. Bursa'nın su havzası ve akciğeri olan doğal bir bölge ve buralar rant uğruna betonlaşmaya, yapılaşmaya açılması için bu söylediğimiz kanun maddesiyle bu hukuksuzluğa kılıf uydurulması, Buraların betonlaşmaya, ranta açılmasına yasal kılıf uydurulması için bir çalışma yapılıyor. Bu tür yasal düzenlemeler Uludağ Milli Parkı'nı rant uğruna parsel parsel satmaya yol açacak düzenlemelerdir. Ayrıca bu yasanın kabulü durumunda Uludağ Milli Parkı gibi yine Milli Park statüsünde olan Türkiye genelindeki 48 tane parkın da aynı akıbete uğrama tehlikesi var. Yine Alan Başkanlığı kanun teklifi uzmanların da ifade ettiğine göre 2870 sayılı Milli Parklar Kanunu'na da aykırıdır. Bu nasıl bir rant hırsı? Bu nasıl bir açgözlülük? Bu nasıl bir dolar euro para aşkı? Bu kadar arazi kullanıldı. Bu kadar yere AVM'ler, rezidanslar yapıldı. Bu kadar milyarlık imar rantları elde edildi. Bursa'da ovada boş bir yer kalmadı. Büyük şehirlerde adım atılacak bir yer kalmadı. En kıymetli en kupon araziler yandaşlara verildi. İmarları arttırıldı. Inşaat izinleri arttırıldı. Betona, çimentoya boğuldu. Bütün bunlar yetmiyor. Şimdi de Uludağ Milli Parkı'ndaki binlerce dönüm arazi endemik bitki türlerinin nadir görülen kuş türlerinin yaşadığı bölgeler otelciliğe, turizme, betonlaşmaya, yapılaşmaya açılacak. Ve böylece de milyar dolarlık yeni rantlar oluşturulacak. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki bu iktidarın sorunu nedir biliyor musunuz? Bunlar siyaseti ticaret olarak yapıyorlar, ticaret olarak. Halbuki milli görüş <gülüyor> Halbuki milli görüş siyasetin ibadet olarak yapılması demektir. İşte aramızdaki temel fark bu. Eğer siyaseti ticaret olarak yaparsanız ne milli park dinlersiniz, ne doğal alan dinlersiniz, ne orman, ne yeşillik dinlersiniz. Rant uğruna işte bu düzenlemeleri yapar, yasal kılıf uydurursunuz. Ama siyaseti ibadet olarak yaparsanız da milli görüşün tarihindeki örnekleri yaşarsınız. Işte Diyarbakır'da Kayapınar Belediye Başkanımızı anlatıyor. Beş sene Diyarbakır'ın Baku'nun 300-400 bin nüfuslu belediyesinde belediye başkanlığı yapmış A.B.'miz. 94'te belediye başkanı olmuş. Beş sene belediye başkanlığı yaptıktan sonra 99'da seçimleri kaybedip belediye başkanlığından ayrılmış. Buraya kadar her şey normal. Belediye başkanlığından ayrıldıktan birkaç gün sonra bir de bakmışlar ki aynı kaldırımın üzerinde aynı tezgahın başında kaldığı yerden seyyar satıcılık yapmaya devam ediyor. Kayapınar Belediye Başkanı. Neden bu örneği veriyorum? Bu örnek milli görüşü niyetini göstermesi, ispat etmesi bakımından çok önemli bir örnek de onun için. Bu insan beş sene o belediyenin, o kamunun bir kuruşuna bile göz dikmemiş demektir bunun manası. E şimdi bir de gelin bugünkü uygulamalara bak. Şehrin içindeki arazilerin rantı yetmemiş. Bir de milli parkları, doğal alanları, sit alanlarını da rantı açacağım diye uğraşan bir anlayış. Yeniden Refah Partisi olarak bu kanun tasarısının genel kurula gelmeden mutlaka geri çekilmesi gerektiğini ifade ediyoruz ülkemizin kaynakları, doğal güzellikleri, ormanları 85 milyon insanımıza aittir. Bunlara sahip çıkmak inancımızın bir gereğidir, insan olmamızın bir gereğidir ve kimsenin yağmalamasına rant uğruna buraları perişan etmesine birilerine peşkeş çekilmesine asla ve asla müsaade edilmemelidir. Eğer başındaki iktidarın hali bu. Isimlerine baksanız adalet diyor ama 20 senenin sonunda geldiğimiz noktada ortada adaletten eser kalmamış. Isimlerine baksanız kalkınma diyor ama bu milleti bir simide muhtaç etmişti. Marketlerde bebek mamalarına, bebek bezlerine alem takılıyordu. Şimdi artık pastörize sütlere de alem takılma dönemi başladı. Milyonlarca dar gelirli, evladına bebek maması alamıyor, bebek bezi alamıyor, süt dahi alamıyor. Diğer taraftan bir avuç imtiyazlı milyar dolarlık ballı ihaleleri alıyor. Üstüne de özel olarak çıkartılan vergi muafiyetlerinden dolayı bir kuruş vergi dahi ödemiyor. Böyle adalet mi olur? Böyle kalkınma mı olur? Bu noktada masa başındakilerin durumuna da bir bakmamız lazım. Kasa başındakiler bu şekilde Peki masa başındakiler ne durumda? Aslına bakarsanız masa başındakilerin de kasa başındakilerden çok da bir farkı yok. Biz bundan birkaç hafta önce ne demiştik? Siz aslında boşuna masraf ediyorsunuz. İki ayrı masada toplanacağız diye uğraşmak yerine hepiniz aynı masaya oturun. Dokuzlu masayı kurun. Çok daha pratik, çok daha az masraflı bir iş yapmış oluyorsunuz. Dokuzlu masa bir yana, yeniden refah bir yana, milli görüş bir yana. Neden bunu söylüyorum? Neden böyle söylüyorum? Bakınız şimdi birkaç maddeyle size bunu anlatayım. Masa başındakilerle kasa başındakilerin bu dünya sağlık örgütüne teslimiyet noktasında birbirlerinden hiçbir farkı var mı? Hiçbir farkı yok şu pandemi sürecinde ne yediği belirsiz aşıların getirilip bu millete yapılması için birbirleriyle yarıştılık. Üç tane yetmez, beş tane yetmez, hatırlatma dozu, altıncı doz, yedinci doz, ne kadar aşı varsa getirin vurulalım diye sıraya girdim. Dünya Sağlık Örgütü'ne iki tarafta iktidar da muhalefeti de teslim oldum. Arkasından bu masa başındakilere CHP diyorlar ki efendim onlar dış güçlerden akıl alıyor yabancı müfettiş getiriyor, danışman getiriyor. Ceremi Rifkin diye bir adam. Bu Ceremi Rifkin dış güçlerin adamı diyorlar. Evet doğru. Adam küreselcilerin adamı dünya nüfusu azaltılması lazımdır diye makaleleri var, açıklamaları var bu adam. Masa başındakiler CHP bu adamdan akıl alıyor, buna akıl danışıyor. E peki kasa başındakiler mevcut iktidar ne? 2018'de Amerikan Mekkinzi firmasıyla danışmanlık anlaşması imzalamışlar. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı. Gelirlerimizi arttıracağız, giderlerimizi azaltacağız diye, bütçe disiplinini sağlayacağız diye Amerikan McKinsey danışmanlık firmasından danışmanlık hizmeti almıştı. E tencere dibin kara, seninki benden kara. Bu noktada da birbirinizden bir farkınız yok. başındakiler mevcut iktidar şu geçtiğimiz Kasım ayında iki ay önce yüzde on faizle bir buçuk milyar dolar borçlanmaya gittiler. Yüzde on faizli. Dünyanın en yüksek faiz oranlarından bir tanesi. Bir ay geçmeden Aralık ayında bu sefer yüzde dokuz faizle iki milyar dolar daha borçlandılar. Bir ay daha üzerinden geçmeden bu ay Ocak ayı içerisinde %9.75 faizle 2 milyar 750 milyon dolar daha borçlan. Bakınız, bir buçuk milyar dolar, 2 milyar dolar üstüne 2.75 milyar dolar. Yani ne demek bunun manası? 3 ay geçmeden 6 milyar 250 milyon dolar borçlanma yaptı hazine. Mevcut iktidar. Faiz oranları ne? %10, %9, %9.75. Almanya %2 ile borçlanıyor. Japonya 0.2 ile borçlanıyor. Bunlar %10'la borçlanıyorlar. E peki dönelim masa başındakilere bakalım. Masa başındakilerin en büyük partisi olan CHP'nin İstanbul Belediyesi %10.70 ile dolar borçlanıyor. %10.70. İktidarın dolar faizi rekorunu kırıyor. Dünya dolar faizi rekorunu kırıyor. E iktidardakiler, kasa başındakiler zamla vergiyle milletin suyunu çıkartıyor. E CHP'li büyükşehir belediyeleri, Sayın İmamoğlu belediye başkanı olduğundan bugüne kadar İstanbul'da ulaşıma yüzde 155 yüz zam geldi, yüzde 155. Yüz Ankara büyükşehir belediyesi daha geçtiğimiz ay Ankara'da ulaşıma yüzde 46 zam yaptı, yüzde 46. E borç, faiz, zam, vergi ekonomisini uygulamak noktasında da birbirinizden bir farkınız İkiniz de aldığınız borçlarda dolar faizi noktasında birbirinizin rekorunu kırıyorsun. Dünya rekorları kırarak borçlanıyorsunuz. O borçların faizini de millete zam olarak yansıtıyorsunuz, milleti ödetiyorsun. Masa başındakilerin belediyeleri de böyle, kasa başındakilerin hükümeti iktidarı da böyle. Arkasından Arkasından masa başındakilerin seçimler ufukta göründüğü zaman birdenbire bir Amerika aşkı tutuştu. Sayın Kılıçdaroğlu gitti orada hamburger yedi. Ortadan 7-8 saat kayboldu. Arkasından İngiltere'ye gitti. Arkasından Almanya'ya gitti. İyi Parti heyeti Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Council for foreign relations. Dünya siyonizminin önde gelen kuruluşu. CFR'den randevu talebinde bulunduğu bir taraftan da AK Parti sosyal medya ekipleri tepki gösteriyor. Yahu Amerika'ya gidiyorsunuz icazet alıyorsunuz. E yine tencere dibin kara seninki benden kara. Neden? E AK Parti kurulma aşamasında kurulduktan sonra kurulmadan önce en çok Amerika'yı ziyaret eden sizdiniz siz. Bir farkınız yok. Türkiye'de sadece ve sadece Milli Görüş Hareketi Erbakan Hocamız Yolu Amerika'dan geçmeden iktidar olmuştur İkinci kırk yılda da aynısı olacaktır inşallah Başka, Erbakan! Başka, Erbakan! Başka, Erbakan! Başka, Erbakan! Dolayısıyla güçlerle bağlantı bakımından da uygulamada birbirinizden herhangi bir farkınız yok. Masa başındakiler bizim iktidarımızda LGBT'li olmak dezavantaj olmaktan çıkacak diyor. CHP'nin Bursa Nilüfer Belediyesi LGBT merkezi açıyor. Buna iktidar kanadı kızıyor. Kızıyorsunuz ama sizin iktidarınız döneminde İçişleri Bakanlığı'nın verdiği resmi izinle 22 tane LGBT derneği kuruldu bu ülkede. Buna ne diyeceksin? E öyleyse bu konuda da uygulamada fiiliyatta birbirinizden bir farkınız yok. Masa başındakiler biz iktidar olursak İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz. İlk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ni getirmek olacak diyor. E kasa başındakilerin de bir farkı yok neden? Onlar da İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekti ama o sözleşmenin uygulaması demek olan 6284 sayılı kanunu uygulamaya devam ediyorlar. Yuvaları yıkan, milyonlarca babayı ve çocuğu perişan eden hukuka, anayasaya, insan haklarına aykırı bu garabet kanunu İstanbul Sözleşmesi'nin uygulaması olan bu kanunu uygulamaya devam ediyor. E öyleyse Öyleyse bu noktada da bir farkınız yok. Diğer taraftan masa başındakilerin bir diğer partisi İyi Parti. Diyor ki biz iktidar olduğumuzda nakitsiz toplum projesini hayata geçireceğiz. Ya nakitsiz toplum dediğin dış güçlerin bir düğmeye basıp bütün dünyadaki insanlığı kontrol altına alma projesidir. Neden? Diyor ki bizim sistemimiz dışında bankacılık, finans sistemi, dijital sistem dışında kimsenin yastık altında, cebinde, evinde bir para olmayacak. Bütün paralar, bütün maddi değerler, kıymetler bizim kontrolümüzdeki sistemin içerisinde olacak. Ve biz bir düğmeye basarak istediğimiz ülkeyi, istediğimiz şirketi, istediğimiz şahsı ekmek ve su dahi alamayacak noktaya getireceğiz. Nakitsiz toplum, dış güçlerin, dünya siyonizminin en önemli projelerinden bir tanesi. İYİ Parti diyor ki benim ekonomik modelim bunun üzerine kurulu. Ben gelirsem dış güçlerin bu projesini hayata geçireceğim. ve bu bunu diyor. Peki kasa başındakiler iktidar ne yapıyor? Geçtiğimiz aylarda Endonezya'da Bali'de G20 zirvesine katıldılar. O G20 zirvesinde bir deklarasyona imza attılar. O mevcut iktidarın imza attığı deklarasyonun maddelerinden bir tanesi dünyada nakitsiz topluma geçişin hızlandırılması maddesi. E öyleyse bu noktada da birbirinizden bir farkınız kalmadı. Şu dış güçlerin iklim değişikliği masallarıyla yutturmaya çalıştıkları Paris İklim Anlaşması planı. Paris İklim Anlaşması'nda iktidarıyla, muhalefetiyle, mecliste, ikinizde, iki tarafta evet oyu verdi, onayladı. E Paris İklim Anlaşması oyunuyla ilgili de bir farkınız yok. Diğer taraftan masa başındakiler ne diyor? Biz dış politikada Avrupa Birliği'ne tam manasıyla teslim olacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatlarına uyacağız. Nedir o iştahatlardan bir tane size söyleyeyim. İngiltere'de bir nikah memuru. Bir eşcinsel çift geliyor bizim nikahımızı kıyacaksın diye. Bu nikah memuru diyor ki ben Hristiyanım. Benim inancıma aykırıdır. Ben sizin nikahınızı kıymam. Bunun üzerine belediye bu nikah memurunu işten uzaklaştırıyor. Üzerinde bu nikah memuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor. Diyor ki ben haksızlığa uğradım, beni haksız yere işten attılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne cevap veriyor. Hayır diyor. Seni işten atanlar haklılar, senin o eşcinsel nikahı kıyman gerekiyordu diyor. Işte altılı masanın teslim olacağız, tabi olacağız dediği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları bunlar. Türkiye'de Refah Partisi'nin kapatılmasını hukuka uygun buluyor. Türkiye'deki 28 Şubat'ta uygulanan başörtüsü yasağını hukuka uygun buluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dediğim bu, Avrupa dediğim bu. Tabi olacağım dediğin Avrupa Birliği İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına göz yumuyor. Işte masa başındakilerin hali bu. E kasa başındakiler farklı mı? Hayır. Daha geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı basın toplantısında ne dedi? Ey Avrupa Birliği bugüne kadar bizden ne istediniz de yapmadık. Hangi yasayı çıkarmamızı talep ettiniz de çıkarmadık. Ne talep ettiniz de yerine getireceğimize dair söz vermedik. Avrupa Birliği'ne serzenişte bulundu. E öyleyse dış politikada da masa başındakilerde, kasa başındakilerde Avrupa Birliği'ne teslimiyetten başka bir şey söylemiyor. D8 yok, D60 yok, İslam Birliği yok, yeni bir dünyanın kurulması yok. E bu noktada da birbirinizden bir farkınız yok. Arkasından bir diğer konu. Mevcut iktidarı tek adam rejimi, tek adam rejimi, tek adam rejimi diye eleştirdiler. Evet çok büyük hatalar var. Aksaklıklar var bu sistemin içerisinde. Peki masa başındakilerin getirmek istediği sistem ne? Yedi kocalı hürmüz modeli. Bir tane cumhurbaşkanı. altı tane altı tane parti başkanına soracak, icazet alacak, ondan sonra adım atacak. Yedili eş cumhurbaşkanlığı sistem. E yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorsun. Dolayısıyla sistem bakımından da birbirinizden bir farkı yok. İkinizin de sistemi kaosa yol açıyor, aksaklığa yol açıyor, çatışmaya yol açıyor, sıkıntıya yol açıyor. E öyleyse bütün bunları anlattıktan sonra diyorum ki ekonomi alanında fark yok. Dış politikada fark yok. Sosyal politikalarda fark yok. Uluslararası anlaşmalarda bir fark yok. Uluslararası sözleşmelerle ilgili herhangi bir fark yok. E öyleyse en iyisi gelin. Dokuzunuz birden aynı masaya oturun. Dokuzlu masayı kurun. Karşınıza da yeniden refah milli görüştüksün. Son olarak sözlerimi toparlarken bir defa bu EYT düzenlemesiyle ilgili ortaya çıkan mağduriyete değinmek istiyorum. Burada 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortası başlayanlar erken emekli olacaklar, 9 Eylül itibariyle sigorta tarihi başlayanlar öbürlerinden 17 sene sonra emekli olacaklar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Karadeniz fıkrası gibi. Böyle bir adaletsizlik dünyanın neresinde görün? Sosyal adalet ilkesine, anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı bu adaletsizliğin bu EYT düzenlemesi yapılırken mutlaka ortadan kaldırılması lazım. Yine bununla birlikte staj mağdurları burada aramızda da bulunanlar. staja başlamış, çıraklığa başlamış. Orada uzun bir süre emek vermiş, çalışmış. Hayır biz bunları senin çalışma gününden saymıyoruz. Bunları hesaba katmıyoruz. Emeklilik hesabında bugünleri saymıyoruz. Neden vatandaşa gelince millete gelince sürekli sineğin yağını hesap ediyorsunuz da imtiyazlı holdinglere gelince kesenin ağzını sonuna kadar açıyorsunuz. Bir şunu anlayabilsek. Önce millet demek yerine Önce millet demek yerine neden hep önce imtiyazlılar diyorsunuz? Bu insanların talepleri ya bu sene devlet bütçesinden 565 milyar lira faize para ödeyeceksin. 100 milyar lira 5 tane holdinge garanti ödemesi yapacaksın. 200 milyar liraya yakın parayı kur korumalı mevduat hesaplarına vereceksin. 50 milyar liradan fazla parayı israf edeceksin, çarçur edeceksin. Ama EYT'ye gelince, emekliye gelince, staj mağduru'na gelince bunlara gelince imkanımız yok. Bir holdingin bir kalemde 1 milyar dolar vergi borcunu siliyor. 1 milyar dolar 2020 Eylül ayında meşhur bir holding ismi lazım değil. Bir SMA hastası yavrumuzun tedavisi için gereken para iki milyon dolar. Bir holdingin bir kalemde sildiğin vergi borcuyla 500 tane SMA hastası yavrunun tedavisini yaptırabilirsin. Düşünebiliyor musun? Ve bunun gibi 128 kez vergi muafiyeti getirmişler bu holdingler. 200 milyar doların üzerinde tutarda kamu ihalesi vermişler bu holdingler. Türkiye'de devletin dış borcundan daha fazla bir para. Devletin 180 milyar dolar dış borcu var. 200 milyar doların üzerinde bunlara ihale vermiş. Yetmiyor. 128 kez vergi muafiyeti getiriyor. Bu vergi muafiyetlerinden bir kalemi 1 milyar dolar tutarında. Ondan sonra da staj mağduruna Sözleşmelilere, EYT'lilere, emekliye, memura, işçiye, çiftçiye, esnafa gelince imkan yok. Bütün bunlar neden kaynaklanıyor? Milli görüş niyeti olmamasından kaynaklanıyor. Milli görüş demek önce millet demektir. Önce millet. Önce imtiyazlılar değil. Yine değinmek istediğim önemli bir konu emeklilerimizin aylık bağlama oranlarındaki farklılıkla 2000 öncesi farklı, 2000-2008 arası farklı, 2008 sonrası farklı. Aynı işte çalışan, aynı süre çalışan, aynı primi ödeyen iki insan farklı emekli aylığı alıyor. Şu süreyle şu süre arasındasın, yok o süreden daha sonrası. Bu daha fayda bir adaletsizlik. Bir intibak yasasının çıkartılması ve bu adaletsizliğinde giderilmesi lazım. Ancak bütün bunların olabilmesi için temel bir meseleye geliyor, iş dönüp dayanıyor. Önce imtiyazlılar mı diyeceksin? Yoksa önce millet mi diyeceksin? Işte milli görüş önce millet demek. Merhum Erbakan hocamız, milli görüşün önce millet anlayışını 54. hükümette en mükemmel şekilde gösterdi. Ne dedi Tansu Çiller Hanım'a? Biz bu parayı nereden bulacağız dediği zaman Tansu Hanım, Tansu Hanım önce vereceğiz, sonra bulacağız dedi Erbakan Hocam. Neden? Çünkü işçinin, memurun, emeklinin derdiyle dertleniyor. Onların sevinci kendi sevinci haline geliyor. O kaynakları altı ay içerisinde buldu ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek maaş zamlarını yaptı. En yüksek tarım ürünlerine taban fiyatı artışlarını yaptı. Dünyada bu kadar kısa sürede dar gelirlinin alım gücünü, refah seviyesini bu kadar yüksek oranda arttıran başka bir hükümet yok. Neden? Çünkü mayası milli görüş. Çünkü önce millet anlayışına sahip de onun için... Ancak Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Neyse ki artık çare var diyoruz. Artık siyaseti ticaret olarak değil, siyaseti ibadet olarak yapan yeniden Refah Partisi var. Artık artık makam ve rakam için çalışan değil, ihale ve koltuk için çalışan değil, Allah rızası için çalışan yeniden Refah Kadroları var. Önce önce imtiyazlar diyen değil, önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar diyen yeniden Refah Partisi var. 150 milyar dolarlık kaynak paketleriyle 81 ilimize yüzlerce refah projesiyle bu aziz milletin makus talihini değiştirecek olan milli görüş kadroları var. Yeniden Refah Partisi var elhamdülillah. Ve yine neyse ki seçimlere 14 Mayıs'a artık sayılı günler kaldı. 14 Mayıs'ta faiz lobilerinin ve imtiyazlıların iktidarı gidecek. Milletin iktidarı Milli görüş iktidarı yeniden refah iktidarı gelecek inşallah. Açlık sınırının yarısı kadar maaş alan, sefalete mahkum edilen milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak. Açlık sınırının altında maaşla çocuğuna bebek bezi, bebek maması alamayan, süt alamayan, Milyonlarca asgari ücretli rahat bir nefes alacak. Girdi maliyetlerinin mazot ve gübre fiyatlarının kooperatif ve Ziraat Bankası borçlarının altında ini inim, inim inleyen, milyonlarca çiftçi ve köylü rahat bir nefes alacak. Iki bin liranın altındaki bir borcu bile ödemekten aciz hale düşmüş. icralara hacizlere maruz kalmış milyonlarca vatandaşımız yeniden refah iktidarıyla rahat bir nefes alacak. Kirasını elektrik ve doğal gaz faturasını ödeyemeyen akşama kadar dükkanında müşteri bekleyen milyonlarca küçük esnaf yeniden refah iktidarıyla rahat bir nefes alacak. Bizim iktidarımızda dayın varsa amcan varsa bir yerlere gelirsin yoksa ayvayı yersin anlayışına mutlaka ama mutlaka son verilecek. yapacak. Kamuda işe alımlarda görevlendirmelerde akrabalık, yandaşlık ve hemşerilik değil ehliyet ve liyakat geçerli olacak, adalet geçerli olacak. Işe alımlarda mülakat uygulamasına bir torpil uygulaması olan mülakat uygulamasına mutlaka son verilecek. Gençlerimiz yurt dışına nereye gitsem acaba diye düşünmekten kurtulacak. 81 limize 681 refah projemizle kendi doğup büyüdüğü topraklardan memleketinde iş imkanına, istihdam imkanına kavuşacak. Biz bu ülkenin hangi sıkıntılarını hangi projelerle, hangi adımlarla nasıl çözüme kavuşturacağımızı kitaplarımızla, projeleriyle, fizibiliteleriyle ortaya koyduk. İlk 100 günde bütün bakanlıklarda hangi icraatları yapacağımıza dair ilk yüz gün icraatlarımız kitabımızı ortaya koydu Ne kasa başındakilerin ne masa başındakilerin bu ülkeye sıkıntıdan kaostan ve ekonomik krizden başka bir şey vermesi mümkün değildi. Türkiye'yi düzliğe çıkartacak Bu Aziz millete rahat bir nefes aldıracak 85 milyonu maddi ve manevi sıkıntılarından kurtaracak olan milli görüş reçeteleridir, yeniden refah projeleridir. bunun doğru olduğu 54 senelik tarihimizde milli görüş tarihinde yaşanan olaylardan malum. Milli görüş bu ülkede ne zaman iktidar ortağı olduysa, ne zaman yetki sahibi olduysa maddi ve manevi kalkınma yaşanmış. Bolluk ve bereket dönemi yaşanmış. Milletin yüzü gülmüş. Ne zaman milli görüşten uzaklaşılmışsa da aç kalmışız, işsiz kalmışız, borca esir olmuşuz ahlaki ve manevi erozyona duçar olmuşuz. Bu kural, bu gerçek, bu yeni dönemde de geçerlidir. Aynen geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de kurtuluşun tek adresi milli görüştür. İnşallah yapılacak olan ilk seçimlerde yine milli görüşle yine refahla geleceğiz ve bu aziz milletin yüzünü yine bizler güldüreceğiz. <gülüyor> Başkanı yapacak. Bu Refah gelecek, yüzler gülecek diyorum. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır diyorum. Hepinize bir kez daha teşekkürler ediyorum. Kongremiz hayırlı olsun. Gecemiz hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. aleyküm.